şen bir etkili bir de nar özünü kimler kullanacak? Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan bayanlar hangi sebeple rahim duvarı incedir? İşte hmm. o zaman nar özünü dediğim şekilde tüketirseniz rahim duvarınız kalınlaşmaya başlar ve o zaman da embriyo ne olacak rahat rahat tutunabilecek. Harika.